Merhaba sevgili kovalar ve yükselen Burcu kova olanlar 2021 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili kovalar Aralık ayı sizin için oldukça sosyal hareketli heyecanlı etkiler taşıyor bu ay bir güneş tutulması var Dolunay var ve ayın hemen başında Mars hızlı bir şekilde akrepten yay burcuna doğru hareket etmeye başlayacak Evet 4 Aralık'ta 12 derece yay burcunda yeni aile beraber güneş tutulması var 11. evinizdeki güneş tutulması tamamen sosyal ev alanlarınızı toplumsal ilişkilerinizi ve hayattan beklentilerinizi etkiliyor Aslında ikizler yay tutulmalarını son bir buçuk yıldır yaşıyoruz ve her 6 ayda bir bu konuları aktifleşiyor ve belki aşama aşama gündemler yaratıyor. Yapıyor. Bu tutulma, bu aksdaki son tutulma. Önümüzdeki 9 yıl ikizler yay tutulmalarını artık yaşamayacağız ve bu tutulma bu ay etkilerini gösterebileceği gibi bir sonraki tutulma önümüzdeki Nisan Mayıs dönemine kadar da gündemde kalabilir. Evet, her güneş tutulması bir yeni ay aynı zamanda. Üstelik sizin için dost bir burçta, Yay burcunda olacak. Merkürle birleşen bir tutulma demek ki burada düşünceler var, fikirler var, iletişim var. Ee, bir eğitime başlayabilirsiniz ticari bir konu olabilir biraz böyle medya basın işleri her türlü bilişim sektörü ile ilgili konu sosyal medya konuları ee, Tabii ki uluslararası yabancı kültürlerle bağlantılı konular gündemde bir seyahat planınız olabilir ee, bu tutulma sizi bir seyahate götürebilir ve eğitime başlayabilirsiniz yeni insanlarla tanışabilirsiniz özellikle kalabalıklar içerisinde toplum içerisinde dikkat çekebileceğiniz hedefleriniz var ve bu hedefleriniz yaptığınız çalışmaların karşılığı olarak size belki maddi manevi ödüller şeklinde kazançlar şeklinde de geri dönebilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Herkes aynı şekilde etkilenmiyor özellikle 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu Güneş burcunuz yükselen burcunuz veya herhangi bir kişisel gezegeniniz var mı özellikle değişken burçlarda bulunuyorsa bu etkileri daha bireysel, daha güçlü bir şekilde alabilirsiniz. 13 Aralık'tan itibaren Mars da artık Akrep'ten ayrılıp Yay burcuna geçecek. Çünkü 13 Aralık'a kadar özellikle Kasım ayı boyunca kariyeriniz ve gelecek hedeflerinizle ilgili çok yoğun bir çalışma temposu içindeydiniz. Mars burada çok kararlı ve hırslıydı, tutkuluydu. Şimdi 13 Aralık'ta Yay burcuna geçecek. Yine tabii ki projeleriniz var, yine hedefleriniz var, yine çalışıyorsunuz ama Mars Yay'da biraz daha hayatın keyifli yönlerine de sizi çekebilir. Burada fiziksel aktiviteler, spor, belki sosyalleşme, arkadaş ilişkileri, seyahatler, geziler, hani buralara da enerji harcamanız mümkün. Bunlar çalıştığınız işlerle, yaptığınız projelerle bağlantılı, eş zamanlı olarak da ilerleyebilir tabii ki ayın 29'una kadar Jüpiter hala sizin burcunuzda Jüpiter artık bu ay son desteklerini veriyor size ayın 29'unda balık burcuna geçecek unutmayın balık burcuna geçmeden önce size güzel bir şeyler sunabilir güzel ödüller verebilir ayın 19'unda ikizler burcunun 27 derecesinde dolunay var yine sizi besleyen çok güzel bir dolunay bu haritanızın 5. evinde yine şans evinde, keyif ve mutluluk evinde bir dolunay var. Üstelik Jüpiter'den de güzel bir etki alıyor bu dolunay. Maddi manevi bazı şanslar verebilecek bu dolunay size. Tabii ki kazançlar, parasal kazançlar. Bunun yanı sıra aşk hayatınız, romantik karşılaşmalar, tanışmalar olabilir. Çocuklarla ilgili aktiviteler olabilir. çocuk istiyorsanız yine hamilelik ve doğumla ilgili konular bu dolunayda gündemde olabilir çocuklarınız var onların eğitimleri onların hayatlarındaki bazı dönüşümler işte belki onlarla ilişkileriniz gündemde olabilir Jüpiter'in desteği kuşkusuz sizin için daha fazla destek daha fazla şans getirecek gibi lütfen kişisel doğum haritalarınıza yine bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz Eğer 27 derece ve yakınlarındaysa son dekanlardaysa bu dolunay sizin için çok güzel bir dolunay ee, hedeflerinize ulaştırabilecek şanslı bir dolunay unutmayın değişken burçlarda gezegenleri olanları Tabii ki daha da etkileyecektir daha da güçlü olacaktır Dolunay tutulmadan farklı olarak ay sonuna kadar olan süreçte gündemlerimizi belirleyebilir bu ayın en önemli gezegen hareketlerinden birisi de 19 Aralık'ta başlayacak olan Venüs retrosu Venüs bu yıl uzun süre oğlak burcunda hareket ediyor 6 Mart'a kadar kalacak Çünkü gerileyecek her bir buçuk yılda bir Venüs 40 gün geriler bu süreçte bulunduğu burçta uzun süre kalır. Yaklaşık 4 ay kalır. Ee, ve her 8 yılda bir de aynı burçta geriler. En son 2013 Aralık 2014 Ocak ayında Venüs Oğlak Burcu'nda gerilemişti. Şimdi sizin 12. evinizde bir gerileme var. 30 Ocak kadar devam edecek bu gerileme hareketi. Ee, bu süreçte 12. ev biraz görünmeyen gizli bir alan olduğu için Pürito ile de çok yakın etkide. Yani e, güvenliğe dikkat edin iş konularında hani gizlemek saklamak istediğiniz konular olabilir çalışmalarınızı Belki gizli bir şekilde yürütmek istiyorsunuz buralarda bu, bu gizlediğiniz konulara dikkat edin Bunun yanı sıra e, rakipleri olabilir iş hayatınızda işte bu rakiplerin biraz arka planda çalışan gizli düşmanlıkları olabilir bunlara dikkat edelim özellikle yasal işler yasal evraklar ya da işte borçlanma konularında bunlara karşı temkinli olmakta fayda var ve tabii ki Venüs ilişkilerle ilgili Venüs 12. evde biraz gizli ilişkilerdir Eğer gizli bir ilişkiniz varsa başkalarından sakladığınız bu gizli bir ilişki bu dönemde biraz hayatınızda karışıklıklar yaratabilir veya sizden saklanan bir gizli ilişki e, gündeme gelebilir gizli hayranlar olabilir Pürütö etkisiyle bu gizli hayranların e, biraz tutkulu ve hırslı hayranlar olabilir bunlar çünkü pürütö etkisi var. İşte manipülatif durumları biraz zarar verici durumları da olabilir hayatınıza duygusal düzeyde e, bu konularda e, çalışabilir. Bu herkes için aynı şekilde etkili ol, olmayacaktır tabii ki. Özellikle önce burçlarda gezegenleri bulunanları daha fazla etkiler yani kişisel doğum haritanızı lütfen bakınız. E, oğlak, yengeç, terazi ve koçta gezegenleriniz var mı varsa Venüs Retrosu bu tesirleri yapabilir ama yoksa hani çok da önemli etkiler almayabilirsiniz genel olarak biraz sağlığınıza işte ilişkilerinize dikkat edin biraz hani arkanızı kollayın bu anlamda herkese çok fazla güvenmeyin para harcarken dikkat edin borçlanmayın özellikle güzellikle ilgili estetikle ilgili konulara çok dikkatli yaklaşın